Ee, i̇kincisi, mesela ben anneannemin e, odasında rahmetlik Atiye annemin e, Safranbolu'ya gittiğimizde yer yatağında yatarken onun e, o yatak odası lavanta kokardı ve arada sırada da lavanta çayı içerdi. Elbiselerin arasında lavanta. Nasıl hoş kokulu, nasıl sakin uyurdum ben. Ve bugün ben diyorum ki, Bebeklerinizin yastığının içine, kılıbın ayırın böyle yastığının içine tülbente sarılı bir avuç veya bir yemek kaşığı lavanta çiçeğini koyun içinde dursun o. Bebeğiniz mışıl mışıl uyuyacaktır. Sedatif etkilidir, rahatlatıcıdır böyle bir şey.